Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, henüz daha iddia e, programı yayınlanmadı. Yayınlanmadığı için bakamadık arkadaşlar. Fakat bizim bu formülümüzde e, yayınlanmasına gerek yok. Bu tüm zamanların formülü. Tüm maçların formülü arkadaşlar. En üstte yazıyor bakın. %100 3 maç formülü. Yani 3 maçı 18 kuponda %100 garanti veriyoruz arkadaşlar. Siz sadece bu sistemin aynısını kendi seçtiğiniz maçlara yapın. O yüzden bunun gün maçı e, yok bu formülün. Biz, biz size 3 maç garanti ediyoruz. 2 maç daha ekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz maçların ilk yarı ikinci yaralarını eklerseniz alacağınız para 3 misli bile yapsanız. 18 tane kuponu 3 misli 3 misli 54 liraya parama alacağınız para 300 liraya 400 liraya daha da fazla çıkma ihtimali var. 2 maç yazacaksınız altlarına. Şimdi formülü açıklayacağım. İlk yarı ikinci yarı yazacaksınız. Takip ettiğiniz maçları güvendiğiniz maçları parayı alacaksınız. Önemli olan aldığınız parayı vermek üstüne para kazanmak arkadaşlar. Bizim formüllerimizin amacı bu. Ee, yayınlandığı zaman hafta içi veya hafta sonu maç programları onları tekrar çekeceğiz. Ee, o yüzden bu %3 maç formülü her maça uygulanabilir. Şimdi bakın yukarıda 120 kafadan attım ben bunları. 120, 124, 127 diye böyle 3 tane maç seçeceksiniz arkadaşlar. İddia programında yayınlanınca bakın. Biz zaten yine o zaman da çekeriz. Ama bu tüm zamanların formülü. Şimdi bakın 120'ye bakın. 1-0-2 hemen altında oranları yazdım. 2-30-3-2-40. 3 2, 40. 2, 33, 3 2 40 Bu gibi maçları bulacaksınız arkadaşlar. Bakın 124 de öyle. 2-40. 3-10-2-20 dedim mesela. Yani birbirlerine yakın ganyanlar. Niye? Çarpıldığı zaman ganyan yüksek olsun. Para yüksek olsun. Bir maç daha bulacaksınız. Yine attım ben 127 dedim. Alt üst dedim. Yani konti garanti bu maç garanti zaten. Çünkü ya alt olur ya üst olur. Bu iş şans ve kombinasyon işi arkadaşlar. Fakat burada bu 3 maçta şansı yok. Konti garanti 3 maçın e, bütün ihtimallerini oynuyoruz burada. Bunun gibi 3 tane maç seçin. Aynı formülü kendi seçtiğiniz maçlara yayınlanınca program uygulayın arkadaşlar. Şimdi yayınlanmadığı için ben böyle yaptım. Yayınlanınca tekrar çekeceğim. Şimdi bakın yukarıda 120 diyor. Birinci satıra bakın. Aman kağıdın üstünde solda bir diye ok işaretiyle işaretledim. Birinci satıra 121 yani seçtiğiniz birinci maçı yazıyorsunuz. Ben 120 dedim mesela. Birinci maçı 3 tane 1 yan yana yazdık. Satırın devamına 3 tane 0. Eğer o maç 120 ise mesela. Altına birinci satır devamında 122 dedim bakın. 3 tane 2 yan yana yani bir satır üst altta da birinci satır devamı. 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2. Altına geçip ikinci satıra yukarı bakın. İkinci ok işareti 2 gösteriyor orada. 124'e ne dedim veya seçtiğimiz baş hangi maçsa 1-0-2 dedim yine mesela 3 itibar 1-0-2 bakın 124-1, 124-0, 124-2 Tekrar yan, yanına devamında tekrar 1-0-2 Altta ikinci satır devamında tekrar 1-0-2 arkadaşlar Sonra bakın altta 127 var 127'ye ne dedim alt dedim üst dedim Şimdi bu ilk 9 kupon İlk 9 kuponda 120'yi at, e, yine attım ben sizi seçtiğiniz maç olarak düşünün 127 oranları böyle olacak bakın birbirine yakın olacak 127 ne dedim alt dedim 3. satıra bakın yukarıda komple alt demişiz 127'ye altta 3. satır devamında da 127 yine komple alt demişiz şimdi bu yukarıdan aşağı 1. kupon 2. kupon 3. kupon diye gidiyor ilk 9 kupon bu şimdi ikinci 9 kuponu yapacağım arkadaşlar e, sonuna kadar izleyin bunun devamında bir tane daha formülümüz var şimdi bakın geçtik Şimdi 120, 124, 127 maçlarımız aynı. Şimdi ilk iki satır biraz önce verdiğimiz 9 kupon aynı. İlk iki satırı komple aynen yazıyorsunuz. Bakın birinci satıra bakın. 121, 1, 1, 1, 120, 0, 0, 0, 120, 2, 2, 2, 3 ihtimalde de yazdık yan yana. Altında ikinci satıra bakın. 124, 1, 0, 2, 124'e bakın. Devamına bakın. Tekrar 1, 0, 2. Altında ikinci satır devamına bakın. 1, 0, 2. Şimdi 127'ye geldik. Biraz önce 6 kullanmıştık arkadaşlar burada komple. Şimdi burada üstü kullanıyoruz. 127'ye komple üst dedik arkadaşlar. Yukarı bakın 3. satıra. Ve devamına bakın. Şimdi arkadaşlar burada bunun tutmama ihtimali yok. Conti garanti 3 maçı veriyorum. Şimdi siz burada 2 daha maç yazdınız ya. 5 maç oldu değil mi? 5 maçın üç maç garanti oldu mu ne oldu? 2 maç bekleyeceksiniz. Siz 5 maçı bir kuponda o zaman milyonda bir tutma ihtimali çok zor. Ama 5 maçın 3'ü garanti olursa 2'ni tutturmak daha kolay arkadaşlar. Bizim amacımız az para kazan sürekli para kazan. 3 misli yapsanız diyelim ki bunu. 3, 18, 54 lira yapar. Siz arkadaşlar buraya ilk yarı ikinci yarı, yarı değil de Ganyan'ın yüksek olan maçlar bile koysanız. 2 e, tane daha mak yazın. Burada 3 maç var. 4 ve 5. maçlar. 18 on kupa onların aynısını bango geçin. Ama ilk yarı ilk, ikinci yarı yazarsınız takip ettiğiniz maçlardan. Eğer bunlar tutarsa daha çok para alırsınız. Ama Ganyo'da daha düşük yazarsanız 54 liraya yatırırsınız. 120 lira alırsınız misal. Yani verdiğiniz paradan fazlasını alırsınız. Önemli olan burada işin tadını çıkarmak. Zevkini yapmak. Verdiğimiz parayı almak arkadaşlar. Önemli olan bu. Bu Aynen seçtiğiniz maçlara bu şablonu uygulayın. Bu maçlar kafadan atma Çünkü şu anda daha program yayınlanmadı. O yüzden yayınlanmadığı için ben yani yayınlanmadan önce bunu... Çektim size gösteriyorum ki yayınlandığında da siz ya bakın biz de tekrar, tekrar yayınlayacağız maçları bakacağız ortadan ama bu tüm zamanların tüm maçların tüm programın e, formülü 3 maçta 3 may 3 garanti yani %100 3 yüz. üç maçın üstünde burada bu şablonu uyguladığınızda sizin 2 tane maç ekliyorsunuz çayınızı uygulayıp maçları seyrediyorsunuz arkadaşlar bizim için önemli olan aldığımız parayı verdiğimiz parayı kurtarmak üstüne de para kazanmak işte 3 maçta 3 maç burada arkadaşlar.